Arkadaşlar merhaba kanalıma hoşgeldiniz Ben Halim Bir haftadan beri video çekmiyorum Aslında video çekiyorum ama canlı video çektim 2-3 tane Onları izlersiniz onlara da çok memnun olurum Bu sefer biraz farklı yapalım dedim Bu sefer video çekip direkt atayım Öyle yapalım Bugünkü konumuz ne olsun Pudra Wax Bugün sizlere Pudra Wax'ın kullanımını Saçı nasıl şekillendirdiğimizi Onları anlatacağım. Pudra Wax nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Hangi saçlarda daha etkilidir? Hangi saçlarda daha etkisizdir? Bunlardan bahsedeceğim. Görüyorsunuz zaten saçlarım da abilik oldu. Bilerek oldu. Çünkü bilerek böyle yaptım. Saçı birazdan en fön, fön çekip şekillendirirken. Ayrıyetten videoya geçmeden önce. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olursanız. O bildirim çanını açarsanız çok memnun olurum. Beğenirseniz ve beğenmezseniz canı sağ olsun. Ondan yana sorun yok. Benden istediğiniz videolar varsa, çekmemi istedikleriniz varsa yazın yorumlara. Ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım ki zaten elimden geldiğince de çalışıyorum. Yapabildiğim kadar artık, olduğu kadar, olmadığı kadar diyelim biz buna. <gülüyor> Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. TikTok'um da var. Halim Altankinka 1925 olarak. Ayrıca Instagram'da halim.altankinka var ve iş yerime ait olan orada sadece saç kesimleri ile ilgili saç şekilleriyle ile ilgili videolar çekiyorum. Daha doğrusu video değil de daha çok fotoğraflarını atıyorum ben oraya. Kesimlerin fotoğraflarını. Oraya da Salon Halim Kinka official olarak takip ederseniz çok memnun olurum. Sormak istedikleriniz varsa ister buradaki yorumlara isterseniz de Instagram'dan bana DM yoluyla dolaşabilirsiniz Hepinize zaten genelde cevap veriyorum. Hani cevap vermediğim insanlar yok gibidir. İyisiyle kötüsüyle. Bu arada iyisiyle kötüsüyle demişken de 1 bir, bir buçuk seneyi de geçtik ha. Vallahi bir seneyi geçmişiz. Bir seneden beri ben YouTube YouTube'da olmuşum. Güzel. İzlemelerim de güzel. Allah razı olsun. İzliyorsunuz da yani. Teşekkür ederim. Hepinizin ayrı ayrı yüreğine sağlık. Gözlerinize de sağlık beni izlediğiniz için. Daha fazla isterseniz muhabbeti uzatmayalım. Yeter yani. İsterseniz bir... Saçlara bir fönle başlayalım. Ha bu arada pudra wax'i nasıl kullanacaksınız onu da söyleyeyim. Pudra wax'i genelde hacimlendirmek için hani uzun süreli dayansın diye saçlar rüzgarlarda bozulmasın diye kullanılan bir wax çeşidi. Diğerleri mat wax ve şeyler gibi değil. Ee, bu bizim bildiğimiz mat waxlar veya purple waxlar veya olmadı diğer silikonlu waxlar var ya onlar gibi değil. Bu tam anlamıyla. Kas katı yapıyor. Maşallah taş gibi yapıyor saçı. Onun için kullanılıyor. Genelde de ince telli saçlara sahipseniz eğer ki ince telli sa ince telli saçlara sahip olanlar genelde çünkü sprey sıkıp da tutmaya çalışıyor. O zaman da saçlar çok yapışıyor. Onun için üretilmiş bir ürün. Aslına bakarsanız ince tellileri böyle daha dolgun, daha hacimli göstersin diye kullanılan bir ürün. Daha da fazla uzatmayayım. Ben bir saçlarımı fön çekeyim. Ve nasıl bir model yapacağız onu da bilmiyorum Bakalım bakalım neler yapabiliriz acaba. Fırçam da bu Bunu kullanıyorum Ben bunu bayağı bir erittim ama Bayağı bir erittim Şey takalım. Nasıl bir şey yapayım ya ben bu saçları? Kelebek var mı? Kelebeklere gelmez ama. Abartalım mı? Kavasına, şabata Sen şöyle bir sene tutun da Öyle bir şey yaptım, kabarttım hafiften, çok fazla değil, önleri biraz da böyle üçgen yaptım. Sanırım güzel oldu. Şimdi pudra box'ı sürdüğümüz zaman tam olur gibi mi geliyor? Saçları çok diktim değil mi? Evet biraz öyle oldu. Şimdi gelelim pudra box'ımızı sürmeye. Ama ilk önce bunu sürmeden önce ben bir tane havlu alayım. Çünkü pudra wax bütün her yere dağıldığı için şöyle bir üzerinizi güzelce bir havluyla kapatın ki ondan sonra sıkıntı çıkmaz. Şimdi pudra waxınızı alıyoruz. Hatta ben bunu size ayakta mı göstersem ya da şu koltuğu ben biraz geriye çekeyim. Sizlerde tam anlamıyla görün. İster elinize. Selam abi. Aleykümselam Ahmet abi. Müsaitsin. Müsaitim. İki dakika bekleteceğim ama bak. Youtube'a video çekiyorum. Youtube'a video çekiyorum. Hemen şunu ben bir yapayım. Tamam. Saçlarımı yapayım. Ondan sonra başlarız sana. Sen ne yapıyorsun? İyi. Nasıl gidiyor Hayat? Evet arkadaşlar şimdi bunu aldık. Pudra baksınızı alıyorsunuz. Güzelce saçınızın belli başlı bölgelerini şöyle yedirerek <gülüyor> Ayretten çok da fazla şey yapıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> genzinize kaçıyor dikkat edin Ben çok fazla uğraşmadım saçla. Şöyle çok basit bir şey yaptım. Böyle hafiften kabarttım buraları Önlerde biraz diktim mi? Olay tamam oluyor. Çok fazla oynamanıza gerek kalmıyor. Olay şöyle göstereyim. Şunu, burayı da bu yandan göstereyim. Hatta şöyle biraz daha yakınlaşıyım isterseniz. Şöyle bakın. Buradan da böyle. Pudra Box'ın kullanımı böyle arkadaşlar. Daha fazla isterseniz uzatmayayım zaten müşterim de var. Şimdi onu alacağım. Kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.